Bu ekranda gördüğünüz tuhaf şey internette canlı olarak yayınlanan Amerika'nın ekonomik durumu. Bizi burada ilgilendiren ne? Şurası. Amerika'nın borcu 31 trilyon 600 milyar dolar borcu var. Buna karşın vergi geliri Amerika Birleşik Devletleri'nin 4.6 trilyon dolar civarında. Bundan dolayı ne yapıyor? Cari açık veriyor sürekli. Çünkü harcaması 6 trilyon dolar civarında. İşte farkını aldığınız zaman aşağı yukarı 1.5 trilyon dolar açık veriyor. Bu açığı kapatması da mümkün değil. Çünkü Amerika'da pek çok insan vergi ödememenin yolunu buluyor. Amerika'nın koca koca şirketleri var ya Apple'lar, Amazon'lar falan hiç vergi ödemiyorlar. Artı Amerika'nın ulusal savunma harcamaları var. Altyapısı bitik durumda. Sürekli tren kazaları falan görüyorsunuz. Bir yandan sağlıkta çok büyük sorunlar var. Amerika para harcaması gerekiyor. Ve buna baktığımızda Amerika'nın gayri safi milli hassasıyla borcunu kıyasladığımızda çok çarpıcı rakamlara geliyoruz. 1960'ta Amerika'nın borcu gayri safi milli hassasının %50'si civarındaymış. 80'lerde bunu bayağı bir toparlamışlar. %34'lere gelmişler kemerleri sıkıp. Sonra gevşemişler. 2000'lerde %58 şu anda %120'ye ulaşmış durumda. Ve bu sürekli olarak da büyümeye devam ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar dediler ki bu haftaya bakış videomu yayınladıktan sonra bir önceki videoyu hocam bu videoları biz her yerde buluyoruz. İşte herkes fet hakkında konuşuyor. Yok hayır öyle değil kusura bakmayın. Ben o videonun sonunda Powell'ın dediklerini piyasa pek takmayacak, Powell'ın dediğinden pek bir şey çıkmaz dedim. Oysa izleyin, pek çok fenomen, Powell ne diyecek, ortalık yıkılacak, bitecek vesaire bir sürü şey söylediler, bakıyorum. Powell bugün bayağı böyle bir şahince konuşma yaptı. E ne olmuş? Yüzde birler civarında bir iniş var piyasalarda. Neden böyle oluyor? Çünkü piyasa biliyor Powell'ın sıktığını. Powell ne dedi bugün? Faizleri daha da artıracağız, daha da yüksek tutabiliriz, enflasyonu yüzde ikiye indireceğiz. Ya orada senatoya bugün hesap verdi. Senatodaki senatörler zaten haşladılar onu. Babacığım sen dediler ne yapıyorsun ya? Millet ev alamaz hale geldi. Millet fakir. Böyle daha etmez. Gerekirse Elizabeth Warren gayet de sert konuştu. Gerekirse FED değişir dedi. Ama aslında problem o değil. Problem bu. Amerikan devleti dönemez durumda. Amerikan devletinin borca ihtiyacı var. Nasıl işliyor bu sistem? Diyelim ki Amerikan devleti bir yıl önce bono ihraç etti. O zamanlar faizler %0 civarındaydı. %0'la bono ihraç etti. Eskiden o bonoları Çin alıyordu. Şimdi Çin de almıyor. En büyük şu anda Amerikan devletinin bonoların müşterisi kim? Amerikan Merkez Bankası. Okey, bu kadar basit. Amerikan Merkez Bankası'ndan o parayı buldu ve borçlandı %1 faizle. Bir kısmını dışarıya sattı. E şu anda faizler %6. O 100 milyar dolarlık borcun vadesi gelmişse, ...ödeyecek onu geri, hep burada açık veriyor ama tekrar para sokması lazım içeriye... ...gidecek yüzde altıyla, yani yüzde altı yüz fazla giderle borçlanıyor olacak. E onun vadesi geldiğinde ne olacak? Faizleri yüksek tutuyorsanız tekrar daha fazla borçlanması gerekecek. E bu borcu kim veriyor? Bu borcu artık Çin vermiyor, Ruslar vermiyor, Avrupa vermiyor. Avrupa zaten kendi başı dertte. Kim veriyor? Amerika Merkez Bankası sıcak para basıp veriyor. Böyle baktığınızda Amerika'nın bu borcu kapatması mümkün değil... Vergilerde çok radikal şeyler yapmadıkları sürece ki bu parlamentolardan onlar çıkmaz. E bu durumda borçlanma devam etmesi gerekiyor. Borçlanmaya devam etmesi nasıl oluyor? Hazine para bastıkça oluyor. Enflasyonu bir miktar daha geriye çekecekler mutlaka. Ama kalıcı %2 enflasyon rüyasından vazgeçecekler. Mümkün yok bu işin. Rakamlar ben burada bir mucize nasıl olabilir bana birisini anlatmasını istiyorum. Bu bir sürü FED konusunda konuşan arkadaşın size söylemeli bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Amerikan Merkez Bankası Amerikan bonoları satın almaya başladı tekrar. Bununla ilgili bir Twitter hesabı var. Görüyorsunuz sürekli alımdalar. Neden? En azından bu %5'te %de6 faiz tutmamız lazım diyor. Çünkü bunun da üzerine giderse Amerikan devleti iflas eder diyor. Merkez Bankası da salıyor onu? Para basarak alıyor. Amerikan Merkez Bankası nedir? Bilançosuna baktığınızda bir borçları var. Para, dolar, piyasaya olan borcu. Bir de varlıkları var. Ne var varlık? En büyük varlık devletten olacaklar Bu. Başka bir ciddi bir şey yok plançosu da. Ve devletten alacağını toplayabilmek için buradan para vermesi basması lazım. Döngü bu. Bu deneyen arkadaşlar palavraya kulaklarınızı tıkayın. Amerika'da faizler aşırı uzun süre yüksek kalamaz. Buraya yazıyorum Amerika enflasyon hedeflerini yakın zamanda değiştirir. Bunun bir varacağı yer yoktur. Buna karşı ne önem almanız lazım? enflasyona tabi olmayan varlıklara yatırım yapmanız lazım. Nedir? E bitcoin'dur tabii canım. Ben bitcoin severim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bunun çözümü bitcoin. Ve bitcoin'in ilk ortaya çıktığı günden itibaren bu iş kötüleşmiş. 2000'lerde %58 Amerika'nın gayri safi milyar sırasıyla borcun birbirine oranı. Şimdi olmuş %120. Daha betere gelmiş. Açık büyüyor. E bir de bu COVID'de abuk sabuk paraları bastılar, dağıttılar, iyice büyüttüler açığı. Amerika'da parasal daralma falan yapamazlar. Bir yapıyor gibi gözüküyorlar. Vazgeçilen tablo bu. Bu tablo tersine dönmediği sürece Bitcoin, güçlü varlıklar, güçlü hisse senetleri bunlar daha önemli. Yani evet bu gürültü var ya bu gürültü FED şunu yaptı, bunu yaptı. Bıktık ya bu gürültüden. Yapabileceği bu. Bu kadar. Yok bunun ötesi. Yüzde on, beş falan götüremezler. Yüzde beştir, altıdır. Yani 25 beş olacak mı? 50 basmağın olacak mı? Panik, panik, panik. Ve tarihi olarak da baktığınızda aslında Amerika %6 civarında bir faizle gayet güzel işine bakar. Bir sürü örneği var. O kadar korkunç bir faiz değil. Çok daha yüksek faizlerde işler Amerika. Sorun ne burada? Belirsizlik piyasalar ondan korkuyor. Ve bir anda da traderlar, spekülatörler de bayılıyorlar buna. Fed bunu diyecek, şunu diyecek. Alalım, satalım ortakta kıyamet kopuyor. Ben net konuştum. Geçen sene Kasım'da dedim ki bence hisse senetleri burada diptedir. Buradan yol yukarı olması lazım. Bitcoin 16.000'e indiğinde burası diptir. Buradan yukarı gitmesi lazım. Öyle boş şeyler söylemedim. Uzun vadedeki bütün tahminlerim doğru gidiyor şu anda. Neden? Çünkü tablo burada. Bu tabloyu neyle değiştirebilirler? Anlatabiliyorsanız bana anlatın. Vallahi heyecana dinleyeceğim. Evet, bugünkü tek bu kadar. Sizleri seviyorum. Yatırımsız kalmayın. Günlük gürültüye kulaklarınızı kapatın. Çok gürültü yapıyorlar. Boş verin. Bu tabloyu açın bakın. Bu tablonun adresini de söyleyeyim. usdebtclock.org ...oraya gidin, bu tabloya bakın... ...şu açık devam ettiği sürece... ...Amerika'nın geri dönülmez bir yolda olduğunu... ...para basmaya devam etmek zorunda olduğunu görün. Bunu belki savaşla falan çözebilirler... ...onları ben anlamam ama başka bir çözüm yok... ...para basmaya devam. Ve %2'lik enflasyonları bir daha rüyalarında göremezler. Onu sadece ne sağlayabilir teknoloji şirketlerinden gelecek verimlik iyileşmeleri, yapay zeka vesaire gibi veyahut da alternatif enerjinin petrolünün ucuza gelmesi. Yani dezenflasyonist inovasyonlarla olabilir bu. E, o da zaten benim yatırım yapmayı sevdiğim yer. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.